Música Göz yüreğini ziyan etmeye Gönlünü yormaya Sevmeye değmez Sevmeye değmez Bahane bulurlar Çekip gitmeye Kahrolup boynunu Ey ne Bahane bulurlar, çekip gitmeye. Aşkından yüreğim kanat açacak Sen çok seveceksin O hep kaçacak O hep kaçacak Yalancı baharla çiçek açacak Sahte güllerini. Dermeye değmez Yalancı baharla çiçek açacak Sahte güllerini Dermeye değmez Dik tut yüreğini aldatma boşa Aşkı sen kendin bir özünde yaşa Özünde yaşa Seveceksene eğer sarıl bir taşa Kalbini canlıya Vermeye değmez, sevecek seneye sarıl bir taşa, kalbini canıya. Vermeye değmez, sevecek seneye sarıl bir taşa, kalbini canıya.